Sonra bizden ikiz kenar dik üçgen çizmemiz istenmiş. Dik bir üçgenin 90 derecelik açısı olmalı değil mi? Ve aynı zamanda ikiz kenar üçgen denmiş. Yani en azı iki kenarı birbirine eşit olmalı. Bu eşit kenarların ölçüsü de 3 olarak verilmiş. Dik açısı olacak, ikiz kenar olacak ve iki kenarın ölçüsü 3 olacak. Tamamdır. Hemen çizmeye başlayalım. Şurayı şöyle yapayım. Dik açı burada olsun. Bu kenarın ve bu kenarın ölçüsünde 3 yapalım. 3 ve burası da 3. Alın size 90 derecelik açı, ikiz kenar üçgende oldu. İki kenarın ölçüsü birbirine eşit ve ikisi de 3. Soruda istenen her şeyi yaptık. Ama sorunun devamı da var. Bu özelliklere sahip özel bir üçgen var mı? Yani başka bir deyişle istenen üçgeni bir tek bu şekilde mi çizebilirdik? Şimdi düşünelim, bu açıyı değiştiremeyiz değil mi? Bu iki kenarın ölçüsünü de değiştiremeyiz. Bunları sabit tuttuğumuzda değiştirebileceğimiz pek bir şey kalmıyor. Bu noktaların yeri değişmeyecek. Yani istenen üçgeni bir tek bu şekilde çizebiliriz. Ölçüleri değiştiremiyoruz, açının yerini değiştiremiyoruz. Evet, öyleyse istenen özellikleri karşılayan tek bir üçgen var, o da bu.